İbadet, büyüklere itaatle olur. İmam Seccat aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Ben sadece sevap hedefiyle Allah'a ibadet etmeyi hoş görmüyorum. Zira bu takdirde tamahkar köle gibi olurum. Eğer bir şeye göz dikerse çalışır. Aksi takdirde çalışmaz. Ha keza Allah'a, cezasının korkusuyla ibadet etmeyi de hoş görmüyorum. Zira bu takdirde de kötü işli köleye benzerim ki eğer korkmazsa çalışmaz. Kendisine şöyle arz edildi. O halde niçin ibadet ediyorsun? İmam Seccad aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah bana bağışta bulunduğu lütufları ve nimetleri sebebiyle ibadete layıktır. İmam Rıza aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Eğer Allah insanlara cennet ve cehennemi vaat etmeseydi yine de ona itaat etmemiz ve isyanından sakınmamız gerekirdi. Zira Allah müstahak olmadıkları halde insanlara bağış ve iyilikte bulunmuş ve nimetlerini bağışlamıştır. İmam Ali aleyhisselam buyurdu ki kullar üç kısımdır. Altınla alınan köle, şehvet kölesi ve tamah kölesi. İmam Sadık aleyhisselam buyurdu ki, İbadet, secde ve rüküyle değil, büyüklere itaatledir. Her kim yaratıcıya isyan hususunda yaratığa itaat ederse, şüphesiz ona ibadet etmiştir. İmam Bakır aleyhisselam, her kim bir konuşanı dinlerse, ona kulluk etmiştir. Eğer o konuşan, aziz ve celil olan Allah adına konuşuyorsa, dinleyici de Allah'a ibadet etmiş olur. Eğer o konuşmacı, şeytan adına konuşuyorsa, şeytana ibadet etmiş olur buyurmuştur. Hz. Ali Aleyhisselam da, her kim dünyaya kulluk eder ve onu ahirete tercih ederse, akıbeti tatsız olur buyurmuştur. Allah'ın sevgilisi bir hadis-i şeriflerinde buyurdu ki, Dinar ve dirheme kulluk eden kimse Allah'ın rahmetinden uzaktır. Allah'ın rahmetinden uzaktır. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu, Her kim Allah'a isyan hususunda birine itaat ederse şüphesiz ona kulluk etmiştir. Hazreti Ali aleyhisselam, her kim hakkını eda etmeyenin hakkını eda ederse ona ibadet etmiştir. İmam Sadık Aleyhisselam kendisine, onlar bilginlerini ve rahiplerini Allah'tan başka Rab edildiler ayetini soran Ebu Basire şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin olsun ki Yahudi alimleri ve ruhbanları onları kendilerine ibadete çağırmıyorlardı. Eğer onları kendilerine ibadete çağırmış olsalardı şüphesiz davetini kabul etmezlerdi. Onlar kendileri için bir helalı haram kılmış ve bir haramı helal kılmıştır. Böylece de bilmeyerek alim ve ruhbanlarına ibadet etmiş oldular. Hz. Ali aleyhisselam şöyle buyurdu, Allah'ın azaba ve belaya uğrattığı Sizden önceki büyüklenen ümmetlerin başlarına gelenlerden ve uğradıkları cezadan ibret alın. Firavunlar onları kul ediniyor, en kötü şekilde işkence ediyor, defalarca acılığı tattırıyor.